Kulağın üstü zor bir dönemden geçiyoruz, neredeyse 100 yılda bir insanlığın başına gelen bir salgın felaketi ne yazık ki bizim dönemimize denk geldi. Artık sevdiklerimizle bir araya gelemiyoruz, sevdiklerimizi kucaklayamıyoruz, cenazelerimizi kaldıramıyoruz ama e, bu dönemde ben sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne çok inanıyorum. Yani sınırlar bile kapatıldı ama artık sanat ve kültür platformları Bizlere arşivlerini açtılar. Dünyanın herhangi bir yerinde olan sanat olayını evlerimizden izleyebiliyoruz. Hatırlarsanız pandeminin ilk günlerinde İtalya'da sokaklarda insanlar bir araya gelemedikleri için balkonlardan birbirlerine aryalar, şarkılar söylediler. Müthiş bir enerji yaratıldı. Bizde de öyle sokaklarda türküler, şarkılar gerçekten bu yaratılan büyük bir enerjinin bizi birleştirdiğine inanıyorum. Evet bu sıkıntılı günler geçecek, yeri de kalacak ee, ama belki de e, bu çaresizlik müthiş sanat olaylarının, e, yeni dillerin yaratımına neden olacak. E, çok yakında bu sıkıntılarımızın bitmesini diliyorum. Dünya Avrupa Günü kutlu olsun.